Merhabalar, ben Yaşar Çelik. 2008 yılından bu yana e-ticaret ve turizm sektöründe farklı girişimlerimizle faaliyet gösteriyoruz. Mini yolu, 2020 yılında Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde COSCEP'in RGV İnovasyon desteği ile kurduk. İlk girişimimiz olan bilet alı, 2021 yılında Early Bird ve EBRD liderliğinde Oblep.com'a exit ettik. Exit sonrası tüm çalışmalarımızı mini üzerinde yoğunlaştırdık. Araç kiralamanın yeni yolu mottosuyla çıktığımız bu yolda hedefimiz mini yol Mobility Super App'i 5 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirmek. Mini Mobility Super App'in ilk aşaması olan günlük araç kiralama pazar yeri ürünümüzü 2021 yılı Haziran ayında yayına aldık. Günlük araç kiralama pazar yerimizde bir 1.5 milyondan fazla ziyaretçi ve ilk 17 ayda 11 milyon TL'den fazla ciroyu ulaştı. Kullan bırak araç kiralama hizmeti verecek olan Minyol Express ve kişiden kişiye araç kiralama hizmeti verecek Minyol sert ürünlerimizin yatırım turunun tamamlanmasıyla 2023 yılında hayata geçirilmesini öngörüyoruz. Mobilitenin Dünyada ve ülkemizde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kitle fonlaması modeli ile Minio Mobility Super App projemize dahil olacak yatırımcı ve paydaşlarımızla birlikte yüksek getirili, hızlı büyüme potansiyeli sahip ve global exit'e açık bir şirket haline getirip hep birlikte kazanacağımız bir model inşa etmek istiyoruz. Minio Mobility Super App projesine neden yatırım yapmalısınız? Biz, kurucu ortaklar, yazılım, azarlama ve operasyon ekiplerimiz, kısacası tüm birimlerimizle derin sektörel tecrübeye sahibiz. Ayrıca geçmiş girişimlerimizden deneyimlediğimiz finansal ve stratejik yatırım süreçlerine de oldukça hakimiz. Ekibimiz de fazlasıyla yetkin ve motive durumda. Sürdürülebilirlik için yeni iş modelleri ve teknolojileri geliştiren şirket yapısına sahibiz. Yeni ürünlerle yeni gelir modelleri oluşturuyoruz. Paylaşım ekosistemi ile karbon emisyonunun azaltılmasını sağlıyoruz. Mobilite pazarının tüm dünyada büyüdüğünü hep birlikte takip ederek payımızı daha da büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Y ve Z kuşağının paylaşım ve kilalama ekosistemine olan ilgisinin arttığını hep birlikte görüyoruz. Erken aşamada çıktığımız bu yatırım kampanyası ile amaçladığımız ölçüye ulaştıktan sonra daha yüksek değerlemelerle alacağımız yatırımlardan sonra hisse değerinin artacağına inanıyoruz. İlk 17 ayda 11 milyon tl ciroya ulaştık. 5. yıla ulaştığımızda yıllık 548 milyon tl ciroya ulaşmaya hedefliyoruz. Dijital dünyada da aynı oranda büyümeye devam ederken önceki yıla göre %1275 organik trafik büyümesi sağladı. İlk 18 ayda 5 milyondan fazla sayfa görüntülemesine ulaştık. Arama motorlarında 1 ila 3 arasında pozisyon kazanan organik kelime sayısında önceki yıla göre %2600 artış sağladık. 30 bin günden fazla araç kiralama işlemi gerçekleştirdik. Tedarikçilerimiz arasında Six, Garenta, Europcar, Green Motion, Rentco, Avex gibi 80'den fazla anlaşma tedarikçi firma bulunuyor. 80 binden fazla araç alternatifi, 600'den fazla lokasyonda hizmet veriyoruz. Yatırım sonrası neler yapmak istiyoruz? Araç kiralama pazar yer ürünümüzü sektör lideri haline getirmek istiyoruz. Miniyol Sel ve Miniyol Express ürünlerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz ve tabi ki hepsinin sonunda Miniyol Mobility Super App'i yayın almayı hedefliyoruz. Miniyol kullanıcılarının araç kullanma esnasında ihtiyaç duyacağı, hayatını kolaylaştıracak, otoyukama, yakıt kartı, araç şarj istasyonu rehberi gibi yeni alanlara da ilk adımımızı yatırım sonrasında atacağız sizleri de Minion'un başarılarla dolu yolculuğunun bir parçası olarak aramıza görmeyi ve hikayemize ortak ederek birlikte daha iyi ulaşmayı hedefliyoruz.